Ne, bakıyorsun, ne bakıyorsun kardeş? Sen ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun Hayırdır oğlum? Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Sen ne bakıyorsun? Ne, ne, bakıyorsun? Sen ne, bakıyorsun? Sen ne bakıyorsun? Hayırdır sen ne, ne, bakıyorsun? ne bakıyorsun? Hayırdır ne bakıyorsun? Hayırdır, ne var? Bak. Baktı, baktığım yere denk geldiniz kardeşlerim. Ge, Canınızı yedim. Hadi gidelim. Hadi. Bu mu idyepsin? Ee, eee, bu mu idyepsin? E.